Duygulardan bahsetmeye devam edelim. Bir önceki videoyu hatırlarsanız, duygu bir uyarana verilen bir dizi bilişsel ve davranışsal fizyolojik tepkiden oluşuyordu. Peki hangi tepki önce gelir? Bu çoğumuzun hiç sorgulamadığı bir konu. Her gün türlü türlü duygu yaşıyoruz ama bu duyguları bileşenlerine ayırıp hangisi önce gelir sorusunu sormuyoruz. Neyse ki bazı psikologlar bunu bizim yerimize yapmış ve tahmin edebileceğiniz gibi Bayağı karmaşık bir konu bu. O yüzden sadece bir tane duygu teorisi yok, bir sürü duygu teorisi var. Ve biz bu videoda bu teorilerden dördünü tartışacağız. İlki, James Lange duygu teorisi. Adını 1800'lü yıllarda bu teoriyi birbirlerinden bağımsız olarak oluşturan iki araştırmacıdan alıyor. Yani bu araştırmacılar birlikte çalışmıyormuş. Sadece yaklaşık olarak aynı zamanda aynı teoriyi üretmişler. Adil olmak adına teoriye ikisinin birden adı verilmiş. Adı o yüzden James Lang Duygu Teorisi. Bu teoriye göre duygu deneyimi fizyolojik tepkilerin algılanma biçiminden kaynaklanır. Ne demek şimdi bu? Öyleyse bir örnek düşünelim. Diyelim ki evcil hayvanınızı okşuyorsunuz. Bir kediniz var diyelim. Kedinizi okşamak sizde bir mutluluk duygusu tetikliyor. Peki nasıl oluyor bu? James-Lenck duygu kuramına göre kedinizi okşamanız mesela kalp atışlarınızın hızlanması gibi bir fizyolojik tepkiye neden oluyor. Beyninizdeki bazı nörotransmitterler değişiyor ve belki kedinizi okşarken gülümsemeye başlıyorsunuz. James-Lenck duygu kuramını eşsiz kılan fikir şu, bu fizyolojik tepkilerin yorumlanma biçimi mutluluk duygusuna neden oluyor. Yani sizi mutlu kılan kedinizi okşuyor olmanız değil. Kedinin vücudunuzda meydana getirdiği tepki. Bu süreçlerin gerçekleştiğine dair farkındalığınız mutlu olduğunuzu fark etmenizi sağlıyor. Şimdi bir örnek daha verelim. Mesela ağlamanızın nedeni üzgün olmanız değildir. Ağladığınız için üzgünsünüzdür. Üzülmek beyninizin verdiğiniz fizyolojik tepkiyi yorumlama biçimidir. Muhtemelen şu an inanmaz gözlerle ekrana bakıyorsunuzdur. Öyleyse başka duygu teorilerinin de ne olduğunu bilmek, biraz içinizi rahatlatabilir. Bu teorilerin ortaya çıkma nedeni, teorisyenlerin James Lank yaklaşımını kabul etmemiş olması. Cannon-Barth duygu teorisi bu teorilerden biri. Bu iki teorisyen, James Lank yaklaşımını kabul etmemiş. Fizyolojik tepkilerin duyguları tetiklemesi fikrinde çok büyük açıkların olduğunu düşünmüşler. İlk olarak bir insanın belli bir duygu sizin fizyolojik olarak uyarılamayacağını hissetmişler. Bir düşünün, korktuğunuzda kalp atışlarınız hızlanır ama kalp atışlarınız uzun uzun koştuğunuzda da hızlanır. Nasıl oluyor da oluyor? Madem ki bir duygunun oluşması için gereken tek şey fizyolojik tepkiydi, kalbi hızla atan herkesin korkması gerekmez miydi? Bu düşünceden hareketle araştırmacılar birçok farklı duygunun aynı fizyolojik tepkilere neden olabildiğini keşfetmiş. Kalbinizin hızlı hızlı attığını, nefes nefese kaldığınızı düşünün. Bu tepkiler öfkeyle de heyecanla da birlikte oluşabilir. Ve bunlar tamamen farklı duygular. Son olarak fizyolojik tepki sisteminin neredeyse anlık olarak ortaya çıkan duyguları üretebilmek için fazla yavaş olduğunu düşünmüşler. Örneğin, şiddetli bir ses duydunuz diyelim, hemen o anda korkar veya şaşırırsınız. Kalp atışlarının hızlanması, kasların kasılması vesaire sonradan gelir. İşte, sonuçta ortaya cannon Bart teorisi çıkmış. Bu araştırmacılar, fizyolojik tepkilerle duygu deneyiminin aynı anda ortaya çıktığını ileri sürdü. Yani, bir olay gerçekleşiyor, ardından tepki ve duygu aynı anda oluşuyor. Kedi okşama örneğine dönecek olursak, kedinizi okşamanız olayın kendisi. Kedinizi okşarken mesela kalp atışınız biraz hızlanabilir veya beyninizdeki nörotransmitterler değişiyor olabilir. Bir yandan bunlar olurken bir yandan da mutluluk duygusu hissediyorsunuz. Yani deneyimlediğiniz duygu mutluluk. Bu teorinin ana fikri tepki ve duygunun aynı anda oluşması. Bir diğer önemli duygu teorisi de Schachter-Singer duygu teorisi. Bu görüşe göre fizyolojik ve bilişsel tepkiler bir araya gelerek duygu deneyimini meydana getirir. Daha net konuşmak gerekirse fizyolojik olarak uyarıldığımızda bu durumun nedenini tanımlayana veya adlandırana dek herhangi bir duygu hissetmeyiz. Şimdi tekrar kedi örneğine başvuralım. Olay kediyi okşamanız. Fizyolojik tepki, yine kalp atışlarınızın hızlanması veya nörotransmitter seviyelerinizin değişmesi olsun. Bilinçli olarak bu durumun adını koyana kadar herhangi bir mutluluk duygusu hissetmiyorsunuz. Ne zaman ki bu fizyolojik tepkinin veya olayın nedenini anlıyorsunuz, o zaman ha diyorsunuz. Kedi sevmek ne güzel şey, çok mutluyum şu an. İşte mutluluk duygusu bu şekilde ortaya çıkıyor. Olan biteni bilinçli olarak tanımlayabildiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Şimdi inceleyeceğimiz son teori Lazarus teorisi. Bu teoriye göre duygu deneyimi deneyimin bilişsel olarak nasıl değerlendirildiğine bağlıdır. Az öncekine yani Schachter-Singer teorisine çok benziyor gibi gelebilir ama farklı. Neden? şimdi anlatacağım. Olay yine kediyi okşamak olsun. Lazarus teorisine göre bunun hemen ardından, durumun değerlendirilmesi veya nitelendirilmesi gelir. Eğer durumu kötü olarak nitelersek, duygu olumsuz olacaktır. Ama iyi olarak nitelersek, duygu olumlu olur. Farklardan biri şu, olayı niteleme biçimi tamamiyle kişisel deneyimlere, kültürel, farklılıklara ve durumsal etkenlere bağlıdır. Bu nitelemenin veya değerlendirmenin ardından, duygu ve fizyolojik tepki aynı anda ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi sıralama Schachter-Singer teorisinden farklı. Kedi örneğine geri dönüyorum. Kişi daha önce bir kediyi okşarken ısırılmışsa veya kedilere dair kötü bir deneyim yaşamışsa, o kişi bu durumu korkutucu olarak niteleyebilir. E, bu durumda oluşan duygu korkudur. Ama kedilerle içli dışlı büyümüş kedisever biri kedi okşama deneyimini harika olarak niteleyebilir ve mutluluk duyar. Yani iş, nitelemede bitiyor. Ben bu teoriyi hep hobilerle ilişkilendiririm. Mesela skydiving'i ele alalım. Kimileri bir uçaktan atlama fikrini korkunç olarak niteler. Öyle insanlar skydiving yapmaya kalkarlarsa çok fena korkarlar. Bazıları da özellikle de bu işi sürekli yapan kişiler bu eylemi mutluluk verici olarak niteler. Ve skydiving yaptıklarında çok mutlu olurlar. Halbuki skydiving yapma olayı her iki grup içinde aynı. Ama bakış açıları ve değerlendirme kriterleri farklı olan iki grupta çok farklı duygular tetikliyor. İşte böyle dört duygu teorisinden bahsedeceğiz dedik ve işte bahsettik.